188-019-1996-11971-5.135-Bitcoin-23.264 de günü yükselişte kapattılar. Deprem bölgesine kaç çadır ve konteyner kuruldu? afat ili sayısının paylaştığı değerli izleyenler. Depremin yerle bir ettiği Hatay'da 500 bin incelendi. İşte yapılan 8 kritik hata detaylar tarihhaber.com'da. Finlandiya Rusya ile sınırına çit çit örmeye başladı değerli izleyenler. Çankaya Belediye Başkanı Taş Deren'den Kızılay'a giysi kutularını kaldırın çağrısı yapıldı. Ticaret yapan Holding'e ayrı, ayrıcalık tanıma izletti. Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'da ayın futbolcusu seçildi değerli izleyenler. Büyük Çekmece'de korkunç olay meydana geldi. Parkhanedeki araçta cansız beden bulundu. Badandaşın deprem sorusuna ondan çok konuşulacak yanıt geldi. En az 15 yıl lazım dedi. Bu haberimize gün önceden sonra geldi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.